Herkese merhaba arkadaşlar, bugün elimde DJI'ın gelmesine aylardır beklediğim yeni çıkardığı mikrofon var. Bu mikrofonun elime ulaşmasını hakikaten çok uzun süredir bekliyorum. Çünkü tanıtımını geçen sene yapmışlardı. Sonra stoğa gelmesi zaten çok uzun sürdü. Önce dediler ki Mart 2022, Mart 2022 oldu Nisan dediler, sonra Mayıs dediler. Sonra Mayıs'ta sipariş verdim, o zaman Türkiye'de yoktu stok. Amerika'da bir arkadaşıma sipariş verdim. Teslimat süresi 3 ay falan gösteriyordu. Mecburen bekleyeceğim dedim. Ondan sonra 3 ayı da geçti. Sonra Amerika'daki arkadaşım nihayet bana bunu ulaştırdı. Şimdi bunun kutusunu açacağım. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki DJI'de bu kutu tasarımları konusunda gerçekten çok iyi yapılma yarışır. çıktı. Yani ürün sadece bu kadar. Önce gereksiz şeyleri açalım. Sonra asıl kısmına geliriz. Bunda bu arada başka bir şey kalmadı. Bunu bir alıyorum. Lütfen. Güzel saklama kılıfı. DJI neredeyse bütün ürünlerin içine böyle saklama kılıfı koyuyor. Çok mantıklı, çok güzel bir hareket. Bunlar iki tane mikrofon için rüzgar önleyici. Gırtılar. Bu kamera kablosu. Bu da şarj kablosu. Bunlar da çeşitli kağıtlar matlar. Şimdi bunu açıyoruz. Şimdi bu mikrofon iki tane verici bir tane de alıcıdan oluşuyor ve bütün hepsi bu kutuda her şey bu kutuda. Sadece bu kutuyu yanınıza alıyorsunuz bu kadar. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Şimdi mikrofonu çıkarayım. Mikrofonun küçük olması önemli bir şey. Yani anormal küçük mü? Değil. Daha önce rod kullanıyordum. Rodla kıyasladığımda ama yani rodun neredeyse yarısı kadar. Bu yaka mikrofonlarında şöyle bir sorun oluyor mesela. Buraya mı takacağım? Şuraya mı takacağım? Bazen kazak giymiş oluyorsunuz, herhangi bir yere takamıyorsunuz falan. DJI bunu çözmüş. Burada çok küçük bir mıknatıs var. Ya DJI'ın her şeyi böyle mıknatısla yapması acayip ne böyle. İstediğim yere takabilirim veya mikrofonu gizleyebilirim şöyle ki. Böyle yaptığım zaman mikrofon gizlenmiş oluyor ya da şöyle biraz yakamın altından gibi takayım. Böyle Mikrofonu tamamen gizli Çok güzel. Burada da alıcısı var. Bunların her bir parçasını ayrı ayrı şarj etmemize gerek yok. Airpods gibi kutudan şarj oluyor. Biz de sadece kutuyu şarj ediyoruz. Burada Type-C girişi var. Şimdi bunun da güzel tarafı telefonlara takmak için şöyle küçük aparatları var. Bunu telefona monte edebilmek için. Şöyle ki. Şimdi bunu takıyorum. Bu iPhone girişi. Ve Böyle bu kadar. Şu anda telefona monte edemiyorum. Şimdi Rode'u telefona bağlayabilmek için birincisi bir tane böyle bir ara kablo. Sonra aux'tan lightning'e bir giriş. Bunu da takmalıyım. Sonra bunu böyle takıyorum ve bakın. Ya bunu nereye koyacağım? Ya ekstradan bir Buraya bir aparat takmam lazım. Bunun üstüne takmam lazım. Veya bilmiyorum çok sıkıntılı. Ama DJI'dan bu kadar. Bunu böyle bir yere de dayayabilirim. Şöyle. Bir tane iPhone için ara aparat çıktı. Bir tane Type-C için ara aparatı var. Bir tane de şöyle kameraya monte edebilmek için. Yine bunu buraya takılan bir aparatı var. Bu küçücük ve bütün kutu bu kadar kapanıyor ve bitti bu ürünü videolarımda kullanmak için gerçekten çok heyecanlanıyorum ürünü çok uzun süredir bekledim ve bunlardan kurtulduğuma da çok memnunum bu DJI mikrofonların şöyle güzel bir tarafı var bunların kendi içerisinde hafızası var dolayısıyla sesi ayrıca ses sosyası olarak mikrofonun içine de kaydediyor böylece bunun gibi devasa bir ayrı ses kaydediciye artık ihtiyacım olmayacak. Bunu test ettikten sonra bir kullanıcı testi videosu da çekeceğim. Takipte kalın. Sevgiler.